Hayat yayına başladık arkadaşlar. Şimdi e, demiştim ki zaten bir önceki videoda. Brawl Stars'ın hileli isimlerine bakacağız demiştim. Hani Tomar 753, Sully Jopi falan. Bunlara bakacağız demiştim arkadaşlar. E, Tomar 753 hilesi şu şekilde. Bakın. Adam 98 kupa görüyorsunuz değil mi? Adam 98 kupa. Bakın. 98 kupa ve adamın Leon'u var ismi de Tomar 753. Leon çıkartmış ya olabilir mi böyle bir şey? Böyle bir şey olabilir mi yani? Şuraya bakalım. Yeni savaşçı açıldı diyor. Bunun da adı Tomar 753. Şöyle savaş topunu açmış. Evet 305 kupada poco çıkartması bana fazla normal gelmiyor. Hileli isim gidiyorlar arkadaşlar hep bunlar. hileyle ile çıkmış. Deyon çıkmış. Sandy, Crow, Spike. Şu Tomar 753 hilesi yapmış. Bütün efsaneviler çıkmış arkadaşlar. Yani inşallah bize de çıkar diyorum. Şaka yaptım şaka nasıl çıksın hepsi. Bir hileyle Evet bu galiba oyuna... Hek sokan falan bir hile öyle bir şey. Bütün karakterleri verdiğine göre herhalde yani. Tomar 753 taktiği %100 çalışıyor diyor. Karakter çıkarma taktiği 2020 ee, 10 bin taş. Bu üçünü çıkardığınızda artı 10 bin taş mı verecek şimdi yani? Bir dakika, bir şey daha vardı. Ben bir şey daha görmüştüm. E, neydi o? Arıyorum şu anda. Heh. Tomar 753 hilesi gerçek mi diyor. Kutunun, büyük kutunun içinden ee, Bulun kostümü çıktı arkadaşlar. Kaykaycı Bul çıktı. Bulun kostümü çıktı ya. Bakar mısınız? Hiç kostüm çıkabilir mi bir kutunun içinden? Abi eskiden Broxstar söyledi aslında ya. Bazılarında Yani Şurda 999.200 taş e, Bedava elmas nasıl alınır? %100 gerçek Tomar 753 ilelerinden bir tanesi de bu Bedavaya elmas alıyorsunuz işte Benim bir resim vardı gördüğüm ya Arıyorum şu anda onu. Ama bulamıyorum. Şöyle. Tomal 753. Evet. Görünüşe göre bu adamın kupası çok düşükmüş ve Tomal 753'i de saçarak Frank çıkarmış arkadaşlar. Frank çıkarmış. Barley çıkmış buna da. Tamam. Yeni bropas aldım, search geldi. Bakalım. Aynen bu da Tomar 753 lirası. Kutudan da çıkmış olabilir, belki onu bilemeyiz yani. Yeni efsane bir isim. Bunlar da Tomar 753 iğlesi yapmış. Ve e, 7777 totemi ile Spike çıkarmış. Hep Tomar 753 iğlesi hep. Ben de adımı değiştireceğim Tomar 753 yapacağım gerçekten. Yeni karakter gelecekmiş oyuna bu arada. Cat diye bir şey. Legendary. Ya o da mi artık ya. Bir sürü efsanevi oldu zaten. Süper Ender falan yapın. Tamam. Bu da hileli diyor. Sınırsız altın ve elmas. Hileli. Tomar 753 hilesini girdikten sonra dükkana giriyormuşsunuz. Eee. Oradan en düşük elmas teklifine bir de en düşük altın para teklifine satın aldıktan sonra size bir sürü para veriyormuş galiba. Spike Y.T. Bu hileli Brawl Stars zaten. Gerçek değil böyle kostümler yok. Alınabilir, alınabilir, alınabilir dedi. Oha! Bakın 360 taş alınabilir. 950 taş alınabilir. 2000 taş da alınabilir. Toplam 753 iyilisi %100, ü 100 ü gelecek. Şimdi Soljop iyilisine geçelim. Soljop ismini girdiğinizde de Aynen size bunları veriyor. 950 taş ücretsiz olarak veriyor. Şöyle. Bu Tomar 753 ve Solijopi. Bu iki isim Brawl Stars'ın en hile isimlerinden biri. 999 taş bedava. Tabii ki olmaz böyle bir şey. Evet. Brawl Stars destek bölümünden bir hediyem var diyor. 999 taş. Evet. Sorry Jopi ismiyle hacklemiş oyunu görmüş olduğunuz gibi. 100 milyon 1 milyon taşı var. Bir sürü altını var. 50 bin 253 şu altını var. Biletler çok öyle işimize yaramıyor zaten. Yani biletleri saymasak olur. Tamam. Aşağıya gidelim. Biri nasıl durdursun? Bu da ileri açarak oynuyor. Evet, bakın bakın bakın bakın bakın bakın. Bu şey detay gözümden kaçmadı. Bakın şimdi Şöyle gitti. Yukarıda bakın yukarıda Adamın isminde Tomar 753 dolar işareti var iki tarafında her bir iki tarafında Tomar 753 dolar işareti var birisi durdursun şunu demiş Şile açarak oynuyorlar çünkü Yoksa ne ezikler hepsi arkadaşlar aynı şekilde CSGO'da da öyle zaten Brawl Stars gibi bir şiire var onda da yani Ha bu oyunda yeri zaten. Brawl Pass. Bedava Brawl Pass. Bedava. Tomar 753 ve sadece piresini kullananlar böyle alıyor işte arkadaşlar. Yani bedava alıyorlar. Albayruf modu. Hepsi vs bu. Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelirim. E, Tomar 753 ve Sorry Jopi bu isimlerin ne tür hile yaptıklarını görmüş oldunuz. Ve bay bay. Ayrıca bunlardan daha fazla haberdar olmak istiyorsanız internete Brawl Stars tam bulabilirsiniz arkadaşlar. Aynen benim yazdığım gibi şöyle yukarı Brawl Stars hile Tomar 753 ya da Sorry Jopi yazabilirsiniz. Ve bay bay.